<gülüyor> evet hava açık Şu anda Jokeyler bekleniyor Yanında Halis Karataş izliyor bu arada Evet hazırım arkadaşlar, arkadaşlar Herkes hazırsa Space'e basın artık Salak mısınız ha Karakaya dikkatli. Şimdi yarış başladı <gülüyor> e, da. WTCR Ruby Sent ile oynuyor Şu anda birinci Kaptan Black İkinci sinemalar Asa atların isimleriyle Airbrush archetype birinci, Ar artistic acrobat ikinci, rubysand üçüncü, en iç kulu var da rubysand Çok WTCN Çok iyi ilerliyor şu anda, yaklaşık 2000 metrelik Daha yol var Airbrushed archetype şu an önde devam ediyor WTCN, rubysand bu arada en iç kulu var da Birinciliği ele geçirdi bu arada Queen of Blueprint'te arkalardan zorluyor 2 sıraya. Blood Basket kendi bir seni jockeyliğinde berbat bir yarış sergiliyor. Evet son 1700 metreye girilirken, Classical Chariot birinci, Queen of Blueprint, ikinci Airbrush, Archetype üçüncü ama inanılmaş bir yarış var. Son bir buçuk kilometre, en evet, iç kulu vardan Kaptan Black. 1.liğini durduruyor. Son 1200 metre. Ya kaptan Bey, anasını ya. Yavaş Son 1000 metreye giriliyor artık. Atlar biraz da yoruldu. Jokeyler kamçılamaya devam ediyor. Son 1000 metre. Evet 900 metre kaldı. Atlant çılgın, classical chariot Birinci, airbrush archetype ikinci Rubicent üçüncü Son 700 metre 3 kulvardan Rubicent Kovalıyor Son 650 metre artık Birinci, classical chariot kaptan Blake'in jokeyliğinde Son 550 metre 3 kulvardan Rubicent Dış kuluvarı çıktı İnanılmaz bir bilinciliği oldu İnanılmaz önde götürüyor Aman tanrım arkasında sadece Klasik Chariot var. Son 250 metre. Son düzlüğe girildi. 150 metre. İnanılmaz bir yarış. Rubisat birinci. Klasik Chariot ikinci Rubisat. Hem sunup hem kazanıyor. İnanılmaz bir yarış. İkinci benim bu arada. Burada bir yanlışlık oldu. Olduk ya. ya oğlum sunarken kazandım ya. Ben oynayacağım onu sikeyim ya Samet ya. Dördüncü oldum ana. Ama nasıl çalımladın Batuhan'e? Tak tak. O ben değildim o Samet'ti. Samet miydi o? o kaçıncı oldu ya? Sen çalım nasıl atıyorsun abi? Çalım nasıl atıyorsun? L2, r 2 kare. Tamam. Bu oyunun adı neydi ya? Rising, Neydi lan Rival Rival, Rival Star Rival. Hors. Hors. Hiç hoş olmadı yaa Her oyunda pro olursan kafanı skarlar patron Rüzgar öyle deme ya. Oğlum biri Hala. skar mı kar şimdi Öyle ölmek istemem ya Rüzgar Şimdi rahat olduğumuz için ilk üçe koyuyoruz chat Zaten birinciyiz Takılalım. Ula yazdım oldu mu? Işte, oldu işte. Hadi bakalım. Kim sunuyor? Çağrı. Hadi sende. Tamam. İlk ikiye koydum ya. Valla para bitecek ha. Sizin nasıl sprintiniz kalmadı az önce Batuhan? Kanka ben dolduramadım. Kanka ben full sprintle en arkadan geldim. İkinci <gülüyor> oldu kaç metreydi lan evet değerli arkadaşlar 1800 metre çim pistte bugün taylarımız sahaya çıktı moral bozmuyoruz 20 orandan bakalım neler olacak sürpriz bir Lincoln koşusuyla daha beraberiz işte atlarımızı gördük şimdi atlar taylar yerlerini aldı <gülüyor> ve yarış başladı start verildi ve yarış başladı. Şimdi yarış ev Air kıtaylar 1. sıradadır. 1. sırada Daimler Truck. Bu takım da beraber. Arkasında hemen Jirox 1 boy kadar gerisinde motor gücünü görüyoruz. E şimdi onun önünde Dusday Truck Jirox'un suçmaydı. Ne devam ediyor Airbaş. Airbaş 1. sırayı aldı ve yarış devam ediyor. E 600, 600 metre geçilirken son 100 metredeyken bakalım şimdi yarış nasıl devam ediyor? Air'in bir mu var mı? Birinci bizden olmayan bir Jourcier, onun piste archetype. şu an da devam ediyor. E, kaptan Melek ve Blokey ile beraberinde Bin e, metreye geçerek güzel ek genç sinemalara yazıyor vuruyor. 5 e, numarada. Bu dışını görüyoruz. Ataklarıyla beraber kendisine 5 numaraya aldı. Başarılı bir şekilde 4. sırada 5. yıl yarışışları bir Bakalım. Devam edecek. Ben oynarken sunamıyorum ben. Devam et, devam et. Ben sundum. Çeyim kalmadı ki devam edemiyorum. Evet, son 400 metre geçirirken ben artık saldım. BT53, Dynami Krakol'un ataklarına 350 metreden geri dönerken Dynami Krakol'un Stadisun Kaptan ve Kripto'da 2 par kadar farkla. Tıtaçın 2 200 metreye gelirken Stadisun kuşuyor. Arkasından Tirok. Tıtaçın atakları selan lan. Helallandıruk. İşte bu, işte bu. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu ayrı bir yetenek gerektiriyor. Değil abi. mi kanka? Gerçekten zor ya. O spikerlere ben sana bir söyleyeyim mi? Olayı çok başka yani. Evet, evet. Bunu ya şey ya direkt. Çözdüm. Ne Baba ne çözdüm? bu oyunda bu arada profesyonel düşünüyorum. <gülüyor> o zaman Kemal sus şimdi. De. Ya ben sunamam bir daha abi. Benim boğazım ya. acıdı Sürekli gerçekten az önce. Sizin atlar birden duruyor bana full katır geliyor he. <gülüyor> İsimleri okuyamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> bak rüzgar Kaltan'ı yapsın çakaya bak. Sen çağrıya bin Kemal. Çocuk. Ben ama öbür şey ince sesle sunarım ha. Tamam. Nokaya 27. link olsun eyvallah bro. Box kaç? 22.000 Son oyun mu? Aynen %RV Thank you Baksanıza oğlum space'a e. Hay allah om ya F <gülüyor> 경우에는 <gülüyor> definitely behind it's a archetype at the 1000 meter mark it's whisper custodian just behind it blank caravan close to 55 is the game in 5 position continue to have track it in Kim senin be? Hop. Hop sikti kafam sikinde amına koyayım. Baba nasıl yaptıysan sonuncu oldum amına koyayım. Evet, ya. Neyini oynuyorduk? Alayım. <gülüyor> ben neden ikinci oldum ya? Benim Yok muydu ya? Bir şey. Ben bütün parayı bastım bu arada. <gülüyor> Rüzgar sen de mi